Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ee, RCD300 cihaza e, orijinal AUX girişi yaptık. Detayları sizle paylaşacağım. Bildiğiniz üzere bu araçların birçoğunda AUX olmuyor vesaire gibi söylemler oluyor. Ancak e, çok zor değil. Bütün cihazların üzerinde AUX çıkışı var. Yalnız aktif değil. Bilginiz olsun. Bunu e, araca cihaza e, bağlayarak aktifleştirdikten sonra teyip arkasından orijinal bir soketle direkt çıkarıp sesi aktif hale getirebiliyorsunuz. İsterseniz bir denemesini yapalım. Bağlantıyı yaptık biz. Şöyle kendi kanalımdan bir tane video açıyorum. Gördüğünüz üzere ses. Gayet evet, kalkabilir. İşlem bu şekilde. Eğer sizde merak ettiğiniz bir kısım olursa ya da her durumda uygulama yaptırmak isterseniz kanalda bana ulaşabilirsiniz. Sorularınızı videonun altına yazarsanız cevaplamaya çalışırım. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın.